Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Alıksobal. YouTube'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ineklerin altını geçen gün çekmiştik. Videomu izleyebilirsiniz. Bugün de çektiğimiz bokları abiler tararlarına atacaklarmış Onlar götürecek şimdi. Bir tane kepçeli jasi 75 ve boku çeken de jasi 95 evet arkadaşlar. Benim şereste de burada. Salsam adamlara gideceksin. Elektrikler mi lan? He. Dişi dişi. Biliyorum ya. Geçen yakalayamadılar şunu. Daha tarlalar makineye gitti. Bayağı köseğil falan bayağı uğraştı da açtı. Pazar davana girmese iyi olur. Toprak kaldırmazız o. Abi şurada bir şurada da açlı geri kalan da açlı Vallahi arkadaşlar tozu biz görüyoruz, siz göremiyorsunuz şu anda. Dur lan dur, şimdi traktörün altına gideceğim, ben de ondan korkuyorum. Evet arkadaşlar, kasayı hemen doldu. Ben dolmaz diyordum ama yine biraz bok varmış yani. Şöyle... İşte öyle büyük yüz beygirlik traktörlere hiç gerek yok. Ha görmüş olduğunuz gibi bir 90'lık, bir 70'lik işi görüyor. Ha oğlum, kızım dur babacığım, dur. Dur babam dur. Kasadı oldu böyle bir sefer daha atarlar. Yani nereye yıkıyorlar onu bilmiyorum Neyden arkadaşlar köyde Oralar kalacak abi işte Geçen eve morlar toplamış Sen ne almışsın oğlum? Çekiyorum Evet Evet Lan seni de salamıyorum ha Direktmen traktörün altına gidecek Bakayım şurada Gel gel, gitme bir araba, hoş gel <gülme> <gülme> He? Külü Vallahi. Valla abi. Evliyim. İşte çöpü de onu gelmeden önce hep bırakıyorduk abi. <gülüyor> Lan dokunma. Gel buraya. Gel. Gel. Gel yanıma gel. Gel babacığım. Sen ikili kanka bunlar ya. Sen. Her yavaş yavşat o gelir ya. Bizim tarlalarda ekilmedi bu bu Millet dört düzgün ekilmedi Ahmed abi. Toplaştırmadan haber yok mu da? Ben fazla çıkmaz diyordum ama yine çıktı. Gün nef zaten erkekten dananın altından çıkıyor sanmam. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. İşte. Gel buraya gel Gel buraya gel Evet arkadaşlar bizim itte kapının önünden arılmıyor <gülüyor> Lan <gülüyor> Kim kızım ona Şimdi eve bulur gari da bana giriyor ya Traktör yönde mi Ahmet abi? 2018 ya da 2019 falandır bu ya Şu daha diyor, o. Gel. Şurada da döndük köşeyi. Aho! Gelamur ya. Gel. Gel buraya gel. Gel rahat bırak gel. Gel ezecek kızım Kim abişo? ayıza ooo bayağı da bana çekiyor ya tabii ki ama hem kullanışlı hem güzel şşşt barmanı paçama şerefsiz canım gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel babacık gel babacık gel, gel. gel, gel, gel, gel. gel babacık hey evet, arkadaşlar fazla yaklaşmıyoruz çok Sağa-sol hareket ediyor Lan Ya, Gel Gel Daban hamimesi fazla Gel Gel dur da Lan adam üstüne baktırma lan <gülüyor> <gülüyor> Akşam milleti yatırmıyor ya ora batar mı? lazım Gel buraya, Yavrum Yavrum Yavrum Yavrum Evet arkadaşlar birinci arabayı sallık yolladık o birazdan gelir Aslında kulaş traktörü ya Hem öyle fazla Millette zorlayacak bir şey değil Fiyatından dolayı tabi ki Evet arkadaşlar Traktör bıraktı geldi Şöyle Yase 95, öbürküsü X 75 iki. Arkadaşlar hava bayağı esmeye başladı Karı da kesti Kar gelse bu kadar özgür olmazdı Şöyle Arkadaşlar bayağı da bok varmış. Şimdi size buradan küçük gözüküyor ama traktörüm boyyla görüyoruz. Hemen hemen. Bunu da saracaktır şimdi. Evet. Üstündeki de Yasi L620 gepçe. ve operatörümüz Hasan bey operatörümüz Hasan bey tarlalara götüreceklermiş tarlaya götüreceklermiş ee petrolcünün oğlu e? petrolcü Hasan ya evimin şey yaptığı yeri elli etmedik ama e? tüyücüsü büyük tımınır değil mi? Yo şora şeydi, şoran alt topraktı ya, orayı daha geçen gün döktüydük. Ama kullanışlı dedi ya, Hep, hem en küçük traktör diyorum hem küçük hem kullanışlı. 75 beş. Casi. Casi. Casi. Kırmızı traktörler var, imamda falan var, yaylada. Para veriyorum sağ buraya. Yok ya, işte tarlaya alıp götürürüz. Ya dedi o bizim buradaki pislik Biz götüremeyeceğiz Adam tarlasına kullansın Hem bana yer açılmış oldum. Sağ Sağol sen de Sonları toplamışsın Bu ikinci kasa Baya varmış Ben çıkmaz diyordum ama Ha hemen hemen zaten doldu. Adamlar makinanın kımatını biliyor. Fazla doldurtmuyorlar. kova az daha büyük olsa iyiymiş ya. Bu donmaz direk. He? Bu donmaz mı abi? E video çekeyim. Video çekeyim. Yo meto damla Eve gitti Hava soğudu. Daha din atarken bu kadar soğuk değildi.